Sevilen program gelinin mutfakta. Haftayı bomba gibi başladı. Hatice ve kaynanası Hüsniye yarışmadan ayrıldı. Bu hafta altınları kim alacak merak konusu. 3 Temmuz Salı günü birincisi kim oldu? Yeni gelinler kim? Analizine geçmeden önce. 2 Temmuz Pazartesi günü. Kim birinci oldu? Hangi yemek yapıldı hatırlayalım. Pazartesi günü zeytinyağlı patlıcan ruloları yapıldı. Özlem 14 puan. Tuğba 11 puan. Cansu 13 puan. Şebnem 7 puan aldı. Birinci Özlem oldu. Ve sonuncu Şevnem oldu. 3 Temmuz pazartesi yeni bölümü yayınlandı işte detaylar. Bugün karışık pizza yapıldı. Fatih Yürek, kaynanalara bir buçuk dakika verdi. Kaynanalar gerekli püf noktaları gelinlere anlattı. Daha sonra izleme odasına geçtiler. Özlem çok sinirliydi. Bir Başak gitti ikinci Başak geldi dedi. İkinci Başak dediği ise Cansu'ydu. Cansu'nun Başak gibi çok konuştuğunu belirtti. Başak gibi olup popüler olmak istiyor dedi. Cansu'nun hareketleri Çetin Ceviz olduğunu gösterdi. Hazır cevap olması ve gelinleri sustarması dikkat çekti. 45 dakikalık süre bitti. Gelinler yemekleri servis etti. Günün puanlaması şu şekilde oldu. Özlem 16 puan, Tuğba 12 puan, Cansu puan, Şevnem 8 puan aldı. Günün birincisi Özlem oldu. Sonuncu ise Şevnem oldu. Tebrikler Özlem. Desteklediğiniz isimleri yorum kısmında belirtiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız, hoşçakalın.